Selamlar ben SML Hoca SML Hoca matematik Kanalındasınız. arkadaşlarım Bir konu bir soru serisinde Güzel bir denklem sorusuyla Yeniden karşınızdayız Teta yarında bir soru olduğunu söylemekte Fayda var arkadaşlar Dilerseniz önce videoyu durdurun Kendiniz çözmeye çalışın Çözemezseniz eğer çözümünü dinlemeye devam edebilirsiniz Hadi geçelim sorumuza Aşağıdaki 5 çubuklu abaküste Bakın 5 tane çubuğu var 3 çubukta 40 tane boncuk varmış arkadaşlar. Bu boncukların bir kısmı kırmızı, diğerleri ise mavi renktedir. Çubuklarda soldan sağa doğru önce kırmızı boncuklar, sonra mavi boncuklar diziliymiş. Yani şu şekilde kırmızı kırmızı geliyor bir yerden sonra maviye dönüşüyor arkadaşlar. Bunlar çubukların tamamında aynı renk boncuklar eşit sayıdadır demiş. Bu bilgi bizim için değerli bir bilgi. Neden diyeceksiniz artık şunu kullanabiliriz örnek veriyorum kırmızı boncuklardan her satırda her çubukta a tane varsa şimdi ne demiştik her çubukta 40 tane boncuk var o zaman mavilerden 40 eksi a tane olduğunu söyleyebiliriz artık ve bu her çubuk için geçerli ilk 3 çubuktaki kırmızı boncuk sayısı ilk 3 çubukta kaç tane kırmızı boncuk vardır arkadaşlar 3 a tane peki Boncuk sayısı abaküsteki mavi boncuk sayısına eşit. Abaküste toplam kaç tane mavi boncuk olur? 5 çarpı 40 eksi a tane olur. Demek ki bu buna eşitmiş. 5 çarpı 40 eksi a dedik. Ve sevgili gençler buradan a'yı bulabiliriz. Önce a'ımızı bulalım. Daha sonra sorunun köküne geri dönüş yapalım. 3 a eşittir 200 eksi 5 a diyeceğiz. Buradan eksi 5 a'yı bu tarafa gönderirsek 8 a eşittir 200 olacaktır. Ve a buradan kaç gelir gençler? 25 gelir. Çok güzel. Şimdi bize demiş ki eşit olduğuna göre tüm boncuklar sağa dayalı iken tüm boncukların sağa dayalı olduğunu düşünün. Her çubuktan 32 boncuğu sol tarafa doğru ayırırsak bu boncukların kaçın mavi olur? Şimdi şöyle düşünüyoruz. Tüm boncuklar sağ tarafa dayalı iken her çubukta ilk 25 boncuk kırmızı değil miydi arkadaşlar? Ama ne demiş her çubuktan 32 tanesini sol tarafa ayıracağız. Yani 25 tane kırmızı artı üstüne 7 tane de mavi ayıracak. Her çubukta 7 tane maviyi sol tarafa ayırıyorsak toplam 5 çubukta 5 çarpı 7 eşittir. 35 tane maviyi sol tarafa ayırmış oluruz. Bu da bizim sorumuzun cevabını verecektir deriz. Gençler. Sorumuz güzeldi ve çözümü de bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda ve sonraki konularda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.